Şimdi arkadaşlar, e, Encapsulation ve Abstraction'dan e, bahsediyorduk. Abstraction dediğimiz şey, telefon dediğimizde bütün telefonları kastedebiliyor olmamız. Telefonun bütün temiz özelliklerini kastedebiliyor olmamız. Diğer nesnelerden onları ayıp soyutlayabiliyor olmamız. Encapsulation dediğimiz şey, bu nesnenin kendi içerisinde, kendi e, dışarı kapalı özellikleri ilgili mutlaka işlemleri kendisi yürütüyor olması. E, bu kılık içerisinde, kara içerisinde çalışıyor olması demek. E, Dolayısıyla abstraksın aslında bir farklı nesneler arasından bunun seçilebiliyor olması. Encapturation'da o nesnenin kendi içerisinde bir takım özel işlemleri kendisinin halledebiliyor. Kara kutu gibi davranabiliyor olması demek. Şimdi bu e, kalıtım meselesini gördüğümüzde bunu daha net bir şekilde anlayacağız. Aslında bunu öne alacaktım ben unuttum. Evet. Bununla başlayacaktım ben de. Olur, olur. Evet, yani evet. Kavramların sıralaması biraz şey oldu. Düzeltip böyle atarım şey sunuyorum. E, Inheritans dediğimiz şey, kalıtım en temel şey, e, nesne tabanlı programlamanın en temel kavramı budur arkadaşlar. Diğer bütün kavramlar aslında buna bağlı olarak e, görülen davranış özellikleridir. Normal hayatta nasıl ki bir çocuk anne babanın bütün özellikleri yanında, kendi özelliklerine de sahip olur. Ama bunun bir atası olur. E, nesne tabanlı programlamada da bütün nesneler, bütün sınıfların bir ata sınıfı, Söz konusu olabilir. Bir ata sınıftan türetiliyor, oluşturuluyor olabilirler arkadaşlar. Bu işlemi biz miras alma işlemi diyoruz ya da inheritance kalıtım adı veriliyor. Bir sınıf her zaman yeniden inşa etmek zorunda kalmıyoruz. Temel özelliklerini bir kere tanımlayıp daha sonra bu sınıftan yeni nesneler inşa ettiğimizde o temel özelliklere sahip olan yeni bir nesne inşa etmiş oluyoruz. Bu sayede de soyutlama özelliği kazanıyoruz aslında. Bu şekilde bütün işte telefondan farklı telefonlar, ev telefonu, cep telefonu, araç telefonu gibi farklı telefonlar oluşturabilirim. Ama telefon dediğimde hepsini kastedebiliyor hale geliyorum bu sayede. Benzer özellikleri yeniden tanımlamıyoruz. Benzer davranışlar ya da default davranışlar varsa onları bir kez oluşturuyoruz ve diğer nesneleri de oluşturmak zorunda kalmıyoruz. Var olan bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını değer alıyoruz. Mesela burada e, hayvanlarla ilgili bir hayvan sınıfı oluşturduğumuzda hayvanlara sahip olması gereken bütün temel özellikleri bu sınıf içerisinde tanımlıyoruz. Sonra bu animal class'tan farklı farklı klaslar türetebiliyoruz. İşte e, kedi, köpek, hayvan, inek neyse farklı şeyler e, hayvanlar bu sınıfı temel olarak e, oluşturabiliyoruz. Buradaki her bir hayvanın davranışları ve özellikleri birbirinden farklı olacaktır. Ama temel özellikleri hepsinin Hayvan oluşu özellik, onun için bir hayvanın sahip olduğu temel özelliklere sahip olmuş olacaklardır. Örneğin hepsinin işte nefes alma özelliği varsa hepsinde bu özellik olacaktır. Ya da hepsinin bir rengi var gibi. Ortak özellikleri temel bir sınıfta topluyoruz. Her seferinde her bir işte inek sınıfı oluşturduğumda, kedi sınıfı oluşturduğumda ortak özellikleri yeniden tanımlamak zorunda kalmıyorum arkadaşlar. Bu sınıfların türeliği temel sınıfa, base class, temel sınıf, adı veriliyor arkadaşlar ya da ata sınıf adı da veriliyor bu temel sınıftan türetilen diğer nesnelere de diğer sınıflara da türetilmiş derivative plus ya da türetilen nesne adını veriyoruz arkadaşlar bunlar ana bunlar da çocuk sınıflar olarak adlandırılıyor buradaki sınıfın animal sınıfından türetildiğini buna bağlı olduğunu söylemiş oluyoruz aslında dog bir hayvan olmuş oluyor arkadaşlar Hangi sınıftan türetiliyorsa temel olarak o özelliklere de sahip olmuş oluyor. Bunu bir ab abstraction içerisine almış oluyoruz aslında. Bu dog, işte burada cow, cat neyse hepsini e, bir hayvan olarak e, düşünebiliyoruz. Aynı atadan türetildikleri için hayvan dediğimizde hepsini birden kastedebiliyoruz. Hepsi aynı atadan türetildiği için. E, burada e, bu hayvan klasından hayvan base klası oluyor arkadaşlar. İstediğimiz her türlü hayvanı kuştan sürüngenlere kadar hepsini e, türetip e, kullanabiliriz. Örneğin bir oyun planlıyorsanız bu oyundaki bir hayvanlar söz konusuysa <gülüyor> her bir hayvanın ses çıkarması, bağırması e, gibi bir davranışı varsa bu her bir hayvan için bu davranış farklı farklı olacaktır. Kedi için farklı, kuş için farklı, aslan için farklı olacaktır. Bu farklı olan metotları türeyen sınıflarda yeniden oluşturabiliyoruz. Bazı temel özelliklere sahip olmasını istediğimiz kısımlarıysa bir yeniden yazmamıza gerek olmadan kullanabiliyoruz. Örneğin burada bir insandan işte programcı, dansçı ya da şarkıcı e, türetebiliriz arkadaşlar. Bu user sınıfı ya da kişi sınıfının bütün özelliklerine programcı sahip olmuş olacaktır arkadaşlar. İşte kişinin adı var. İşte kişi yürür, yemek yer. Buradaki yürüme ve yemekleme özelliklerinin hepsi, davranışlarının hepsi buradaki sınıfı. E, şeylere de yansıyacaktır. Bunları yeniden tanımlama gereği ya ihtiyaç olmadan temel sınıftaki özellikleri kullanabileceklerdir. Ama temel sınıfta örneğin dansçıysa dans etme özelliği ilave olarak gelecek. İşte şarkıcıysa şarkı söyleme, programcıysa kodlama e, davranışları ilaveten eklenecektir arkadaşlar. Türeyen sınıflara yeni il özellikler ve yeni davranışlar ilave edebiliyoruz. Ama temel davranışları hepsinin e, Hepsi temel davranışlara, person sınıfının davranışlarına sahip olmuş oluyor arkadaşlar. Bu sayede buradaki özellikleri bir daha tekrar tekrar hepsinde tanımlamak zorunda kalmıyoruz. Kod tekrarını önlemiş oluyoruz. E, abstract ve çok biçimli davranışları da bu tarz türeyen sınıflar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. E, burada örneğin bir e, müşteri ve şey sınıfı var. İşçi bunların hepsi farklı özelliklere sahip olabilir ama aynı sınıftan e, türetilebilirler arkadaşlar. Ama hepsinin mesela burada farklı bir davranış, oradaki da farklı bir davranış söz konusu olacaktır. Çalışan ve müşteri arasında davranış farklılıkları olabilir. Ama hepsinin e, name, phone, adres e, bilgileri ortaktır. Bu da sarıyla belirtilen kısımlar temel sınıftan miras aldığı özellikler olarak ikisinin de Ortak özellikleri olmuş oluyor arkadaşlar. Türeyen sınıflarda biz sadece şu farklı olan şeyleri yeniden yazıyoruz. Bunları bir daha yazmıyoruz. Bunlar temel sınıfta bütün e e sınıflar için eşit olarak aynı olarak oluşturuluyor arkadaşlar. Evet burada e müşteri person sınıfından türetilmiştir. Çalışan person sınıfından türetilmiştir diyoruz. Dolayısıyla buradaki sınıfların hepsine sahip olmuş olacaklardır. Burada da sıralamada bir sıkıntı oldu. Evet. Evet, bunlara temel class, par, parent class ya da base class olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Farklı kaynaklarda yine e, türetilmiş sınıf, derived class ya da child class olarak farklı sınıflar. Yani bunların hepsi aynı şey arkadaşlar. Farklı kaynaklarda bu isimlerde bunları görebilirsiniz. Türetilmiş sınıfların farklı ifadeleri. Burada temel sınıfta yaptığımız bir değişiklik bütün sınıflara otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin bütün hayvanlara yeni bir property ortak property eklemek istiyorsak 20 tane hayvan sınıfı varsa 20'sini birden dolaşmamıza gerek olmadan temel sınıfı onu eklediğimizde bütün özellik, bütün hayvanlar bu özelliğe sahip olmuş olacaklar arkadaşlar. Ee, aynı davranışlar ve aynı özelliklere sahip oluyor bunlar. Şimdi birden fazla temel sınıftan türetme yapılabiliyor arkadaşlar. Son sürümleriyle işte bazı program dillerinin son son yıllardaki sürümleriyle bu özellik geldi. Önceden tek sınıftan türetme vardı. Ama birden fazla sınıftan da bir şeyi türetebiliyorsunuz. Bu çok tercih edilen bir şey değildir. Biraz karmaşaya sebep olabilir kullanımda ama kullanım izni var. Mümkündür arkadaşlar. Bir sınıfı birden çok sınıftan türetebiliyorsunuz. Genellikle bu şekilde karşılaşırsınız. Bir sınıfı bir atadan türetirsiniz. Burada bu ata ayrı bir klas <gülüyor> arkadaşlar. Bu ayrı bir klas olarak tanımlanır. Bu ayrı bir klas olabildiği gibi interphase ya da abstract dediğimiz abstract klaslardan da tanımlanabiliyor. Şimdi bu sayede arkadaşlar biz polimorfik bir davranış yani çok biçimli bir davranış kazanıyoruz. Bunu, bu polimorfik davranışı bir kahve makinesine benzetebiliriz. Kahve makinesi örneğiyle bunu incelemek istedim. Şimdi kahve makinesi baktığımızda bir, bir, pek çok farklı kahve makinesi var. İşte birisi Fransız usulü, birisi Türk kahvesi gibi farklı farklı şeyler var. kahve makineleri var. Ama hepsi e, suyu ve kahveye koyduğunuzdan nihayetinde size bir kahve veriyor. Hepsinin ürettiği kahve. Farklı. Yani davranışları, demleme davranışları hepsinin birbirinden farklı. Ama temel olarak hepsi birer kahve makinesi. Davranışları ise birbirinden farklı. Polimorfik davranışı bu şekilde düşünebiliriz. Kahve makinesi dediğimizde bunların hepsini kastediyoruz. Ee, hepsi aynı e, girdileri alıyor ama farklı çıktılar veriyor. Farklı davranışlar sevgiliye biliyorlar arkadaşlar. Kahve demleme metodu burada hepsi için e, ortak ama e, demleme işleminin her biri birbiri, her bir nesne de farklı olacaktır arkadaşlar bu bu şeyle sağlanıyor bu da bütün kahveler temel bir kahve makinası sınıfından türetilecek oluşturuluyor dolayısıyla hepsinde bir demleme sınıf var ama hepsinin demleme sınıfı birbirinden farklı o zaman ben bu kütüphaneye yazdıktan sonra bu kahve sınıfını ben başka bir yerde örneğin bir arayüz programı program yazarken orada Ayrı ayrı bunları kaplı kahve nesnelerini kullanmak yerine temel kahve sınıfı üzerinden ilerleyerek arayüzdeki işlemlerini planlarsam arkadaşlar. Ben buradaki herhangi bir nesneyi değiştirdiğimde arayüzü değiştirmek zorunda kalmam. Buraya yeni bir nesne eklediğimde arayüz projesiyle ilgilenmeden oraya otomatik entegre olmuş olurum. Temel sınıflarla çalıştığımızda bu şekilde bize güzel getirileri de oluyor arkadaşlar. Ee, bu e, polimorfik e, davranış dediğimiz şey hepsi bir temel sınıftan türetilmiş. Her sınıf kendi içerisinde bu demleme metodunu yeniden yazıyor ve değiştiriyor arkadaşlar. Bu işleme override e, deniyor. Metodu ezme ya da metodu geçersiz kılma e, şeklinde görürsünüz bunu arkadaşlar. Bu override işleme temel sınıfta bulunan bir metodun türeyen sınıflarda yeniden farklılaştırılarak yazılması demek arkadaşlar. Eğer türeyen sınıfta bu metodun farklı davranmasını istiyorsak, burada olduğu gibi her bir demleme işleminin farklı olmasını istiyorsak, onunla her sınıfta yeniden yazıyoruz. Örneğin ben bir konsol uygulaması geliştiriyorum. Bunu da ayrı bir class library olarak kahve sınıfından türeyen nesnelerim var arkadaşlar. Konsol uygulamasındaki bir metodu, işte kahve demleme metodu yazarken arkadaşlar, bu metoda parametre olarak bunlardan herhangi birinin değil temel sınıfı veriyorum. Böylece bu temel konsol uygulamasında bulunan metot, Temel sınıfla birlikte çalışıyor. Temel kahve makinesi sınıfını tanıyor. Biliyor ki kahve makinesini demleme diye bir şey var. Metodu var. Davranışı var. Onu çağırıyor arkadaşlar. Ben bu konsol uygulamasında bulunan bu metoda istediğim herhangi bir nesneyi yolladığımda herhangi bir sıkıntı olmadan o metot bunların her biriyle çalışıyor. Ben ona işte espresso yollarsam espresso gibi, Türk kahvesi yollarsam Türk kahvesi gibi çıktı üretiyor bana arkadaşlar. Bu sayede aslında bir nesnenin e, Farklı davranışlar Sevgileyebilmesini Sağlamış oluyoruz e, Aynı sınıftan türeyen Temel sınıf e, Aynı sınıftan türeyen birden fazla sınıf Söz konusu olduğunda Arkadaşlar Temel sınıf Temel sınıftan e, oluşturduğumuz bir nesne Temel sınıftan oluşturduğumuz bir nesne Türeyen bütün sınıfları Temsil edebiliyor arkadaşlar Yani temel bir kahve makinesi sınıfı Burada temel bir kahve makinesi sınıfı bir espresso gibi davranabiliyor. Yeri geliyor Türk kahvesi nesnesine de. Yeri geliyor Amerikano sınıfına da ee, bürünebiliyor. Bu şuna benziyor. Mesela bir araç sınıfı oluşturuyorsunuz. Temel bir araç sınıfı. O araç sınıfından türenin işte kamyon, otomobil, tank, top, tüfek, uçak neyse hepsini e, inşa ediyorsunuz. E, bu kütüphanenizde. Sonra bu kütüphaneyi kullandığınız bir e, arayüzde. Araçlarla ilgili aracın hareket etmesini sağlayan bir metot yazmanız gerektiğinde arkadaşlar o metodun temel araç sınıfıyla çalışmasını sağlıyorsunuz. Herhangi bir nesneye bağlı olmaması için, daha esnek çalışabilmesi için temel araç sınıfına bağlı olarak bunu tasarlıyorsunuz. O temel araç sınıfına istiyorsanız tank nesnesini, istiyorsanız otomobil ya da kamyon nesnesini gönderiyorsunuz. Hangisini gönderiyorsunuz ona uygun davranışları sergilemesini sağlamış oluyoruz. Böylece e, kütüphanede yeni bir nesne eklediğimizde gidip ilgili nesneyi, ilgili metodu değiştirmek zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. E, bu günlük hayattaki bir kişinin farklı farklı e, şeylere bürünebilmesi, rolleri bürünebilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. İşte temel bir kadın nesnesinden türetilen, işte bir kadın bir anne olabilir ya da bir avukat e, söz konusu olabilir. Bir nesnenin farklı nesneler olarak davranabilmesi anlamına geliyor yani biz temel bir nesneyi farklı nesneler olarak kullanabiliyoruz. Ee, evet birden fazla nesnenin, şurasını yanlış yazdım, aynı arayüzü uygulayan, arası ayrı değil aynı olacak arkadaşlar. Şöyle yanlış aldım. Ee, ortak metotların farklı çalışması, buna polimorfizm diyoruz. Ortak adadan türeyen sınıfların birbirinin yerine kullanılabilmesi, yine bunu da görebilirsiniz farklı kaynaklarda. Kalıtım olmasa polimorfik davranış olmazdı arkadaşlar. Evet. Bu nasıl sağlanıyor? Ee, örneğin Python'da <gülüyor> bütün nesneler polimorfiktir arkadaşlar zaten. Bir şey yapmanıza gerek olmadan kullanabilirsiniz. C Java'da bunlar interface, abstract class ya da işte metotlarla base class dediğimiz Java'da base class C interface, abstract class gibi e, sınıflarla e, temel e, tanımlamalarla sağlanıyor. Ya da metod overloading yapabiliyorsunuz. E, Buna da polimorfik davranış olarak farklı kaynaklarda görebilirsiniz bundan. Ya da sanal metotlar oluşturup sanal metotların davranış şeklinin farklılaştırarak da e, çok biçimli davranış sergületebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet burada polimorfizmde arkadaşlar herhangi bir nesnenin hangi davranışını belirleyeceğini runtime'da belirleniyor arkadaşlar. Derleme zamanında e, metotlar temel bir nesne olarak e, çalışıyor. Çalışma zamanında nesneye gelecek olan nesnenin ne olduğu e, yani nesnenin hangi kalınlığasına e, e, ile çalışacağı çalışma zamanında belirleniyor. E, evet. Bu metot aşırı yükleme Polimorfik olarak görebilirsiniz farklı kaynaklarda ama bunun esas şeyi temel bir sınıftan türeyen e, interface ya da base klasa ait metotların değiştirilmesidir. Esas polimorfik dediğimiz şey odur arkadaşlar. Evet burada olduğu gibi bir hayvan klasından türeyen farklı sınıflarımız, farklı nesnelerimiz varsa bunların her birinin ses çıkarma metodu birbirinden farklı çalışacaktır. Ama biz animal klasıyla çalışıyorsak animal klası geri gelir, dog klasına bürünebilir. Yeri geri kedi olabilir ya da bir ördek olabilir arkadaşlar. Yine herhangi bir bir yerde çalışan bir insan düşünün. Bu bizim ne işimize yarıyor programma dünyasında. Bu insan her türlü işi yapıyor arkadaşlar. İşte iş görüşmesi alışır alışveriş yapıyor, anne baba olabiliyor, işte arkadaş olabiliyor. Ya da bunların her birini farklı iş olarak düşünebilirsiniz. Bir fabrikada bir işçiniz var ve her işi yaptırabiliyorsunuz. Yeri geldiğinde mühendis oluyor, yeri geldiğinde işçi oluyor. O zaman yüzlerce farklı kişiye ihtiyacınız olmadan tek kişiyle işleri yürütebilirsiniz. Ee, biz de eğer bu şekilde polimorfik davranan bir sınıflar ile çalışırsak arkadaşlar. Temel bir sınıf üzerinden bütün e, işlemleri farklı nesnelere bürünerek yaptırabildiğimiz zaman e, bir sınıfı bir kere tanımladıktan sonra farklı nesnelerle çalışabilmesini sağlamış oluruz. Farklı nesneler ilave ettiğimiz zaman sisteme gidip onu kullandığımız her yerde güncelleme yapmak zorunda kalmayız. Temel bir yerden kullanıyoruz. E, Organizasyonu esnekliği sağlamış oluruz. Evet. Burada da bununla ilgili örnekler var. Bisiklet klasından türetme. Burada e, bu türetme işlemi arkadaşlar bu şekilde iç içe de söz konusu olabilir. Mesela bir, e, bir kişi sınıfından bir müşteri türetebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, ve çalışan türetebilirsiniz. Çalışanlar da bu çalışan sınıfından da farklı sınıflar türetebilirsiniz. Yani böyle iç içe e, ata sınıflar söz konusu olabilir arkadaşlar. Örneğin bunların her biri bir işçidir. Aynı zamanda her biri birer insandır. Yani şuradaki programcı sınıf arkadaşlar person sınıfının bütün özelliklerine ve çalışan sınıfının bütün özelliklerine sahip olmuş olacaktır. Bu şekilde iç içe türetmelerde, oluşturmalarda söz konusu olabilir. E, bunlar da sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Önemli kullanıyor musunuz? Polimofizmen. Hah? Bu dönüşüm vermiyor mu? Bizim nasıl kullanılıyor bu? Var kullandığım yerler var. Yani yani bunun özellikle ihtiyaç olduğu bir, bir senaryo var mı biraz da somut bir örnek olması için? Eee. Ben onu da вообще bilmiyorum. aslında kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Interface'lerden türetilen Hı. metotları hep kullanıyoruz. Ee, şu an aklıma gelen şöyle bir örnek olabilir. Mesela eee Lisans öğrencisi, ön lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi var. Farklı öğrenci tarzında öğrencilerimiz var bizim arkadaşlar. Bunların her birinin transkript hesaplama yönteminin farklı olduğunu düşünelim. Ön lisansı farklı hesaplıyoruz. E, lisansı farklı, yüksek lisansı farklı hesaplıyoruz. Bu e, hesaplama sınıfını oluştururken, bunu öğrenci sınıflarını oluştururken arkadaşlar, ö, lis, ön lisans, lisans ve lisans lisans olduğu için ayrı klaslar oluşturuyoruz. Bunların her birini temel bir öğrenci sınıfından türetiyoruz. Her e, temel öğrenci sınıfında da transcript hesapla diye bir metod oluşturuyoruz. Sonra e, bu kütüphaneyi hazırladıktan sonra e, Bu nesillerin her birinin içinde e, Transcript hesaplama metodu farklı. Ben e, Bir web uygulaması yazdım. Bu web uygulamasında bu kütüphaneyi kullanacağım şimdi. Bir öğrencinin transcriptini hesaplamak istiyorum. Ben e, herhangi bir transcript hesaplama metodu yazdığım zaman e, ara yüzde Bu transcript hesaplama metoduna parametre olarak bir öğrenci nesnesini göndereceğim. Yani herhangi bir lisans üstü öğrenci net, klası değil. Ee, özel olarak bir e, ya da lisans öğrencisi lisans üstü, ya da şey öğrencisi değil. Ee, ön lisans öğrencisi değil. Temel klasla çalışan bir metot tanımıyorum orada arkadaşlar. Ve o metoda ben e, herhangi birisini bu sınıfların herhangi birisini gönderebiliyorum. Bu metoda ben bu transkript hesapla metoduna ara yüzde yazmış olduğum transkript hesapla metoduna istiyorsam e, lisans öğrencisi gönderdiğimde lisans öğrencisinin e, yani oradaki, oradaki şey nesne lisans öğrencisi gibi davranarak lisans öğrencisinin transkripti hesaplayacak. <gülüyor> Benim ilgili metoda bir ön lisans öğrencisi yollasında ön lisans öğrencisi gibi e, davranacaktır. Böylece e, ben yeni bir öğrenci türü buraya doktora öğrencisi diye geldiği zaman bu arayüzde yazdığım metodu tekrar güncellemek zorunda kalmıyorum. O zaten ona entegre olmuş oluyor arkadaşlar. Bu tarz işlemler için e, ...kullanılabiliyor. Bir de yine e, bu kütüphanelerin çoğu e, hazır olarak kullandığımız sistemlerin bize sunduğu kütüphanelerin çoğu bize bu şekilde polimorfik e, e, davranabilen metotlar e, sunarlar arkadaşlar. Bunlardan birkaçından bahsedeceğim birazdan. Aklıma gelen bir örnek. bu teşekkür Hı? Bu iyiydi. Ben, e, bunu kullandığım bir yer vardı da özel olarak. Onu hatırlayamadım şimdi. Mesela ek ders e, hesaplamaları e, herkes için farklı, öğretim görevlisi için farklı, doçent için farklı, i̇şte araştırma görevlisi için farklı farklı oluyor e, hesaplamaları. E, bunlar birbirinden farklıysa eğer bunları planlarken eğer ayrı nesneler olarak planlarsanız öğretim görevlisi, doçent ve bu sınıfları birbirinden ayıracak şekilde temel bir atadan türetirsiniz arkadaşlar. E, ek hesaplarken ek hesaplama metodunuzu, arayüzde kullandığınız ek hesaplama metodunuzu... E, temel sınıfla çalışacak şekilde planlarsınız. Bu şekilde e, sınıfları polimorfik davranacak şekilde planladığımızda daha esnek davranabiliyorlar. Yeni bir özellik eklediğim zaman bir sisteme e, sadece yeni klası ekliyorum, diğer yerlere e, ile uğraşmak zorunda kalmıyorum. Yani her yeri değiştirmeden sadece bir yeri değiştirdiğimde bu davranışı bütün her tarafa yaymış oluyoruz arkadaşlar. Bu e, birbirinden türeyen interfezler yoluyla polimorfik davranış sergileyen davranışlar kullandığımız zaman mesela bu davranışı sevgileyen e, özelliklerden bir tanesi yani kullanılan e, bu e, Design pattern dediğimiz yapılar bu davranışlar üzerine e, kurulmuş şeylerdir e, mimarilerdir e, Bir de arkadaşlar buna benzer yine e, C Sharp'da özellikle bulunan hiç da var muhtemelen bu bir takım kavramlar var. Yani bu çok biçimli davranışlara benzeyen, farklı davranışlar sergileyen kavramlar da var. Bir tanesi genelik tip. Şimdi bu genelik tip dediğimiz şeyler neler? Mesela bu kupa, bu kupanın içerisinde biz istediğimiz zaman su, istediğimiz zaman çay, istediğimiz zaman kahve doldurabiliriz. İstediğimiz zaman içerisinde şeker de doldurabiliriz hatta. Ama ben bu kuyusu kupayı temel olarak ne dolduracağıma bu kupayı kullanırken karar veriyorum. Ben buna çay doldurduktan sonra o kupa artık bir çay doldurmuş. Bir çay kupası olmuş oluyor arkadaşlar. Çay doldurduktan sonra içine bir daha işte kahve dolduramam. O artık bir çay kupası olmuş oluyor. Bu şekilde biz bazı değişkenleri kullanırken kullandığımız anda ne olacağına karar verip ondan sonra o değişken türüyle kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Bu işleme genelikler ya da şablon tipler adı veriliyor arkadaşlar. Herhangi bir değişkenin türünün ne olacağına kullanıldığı zaman karar Verilmesi işlemine e, biz e, genelikler diyoruz arkadaşlar. Bu ne işimize yarıyor? Yine birden çok metot yazmakla uğraşmıyoruz. Mesela ben bir toplama metodu yazıyorum. İşte iki sayıyı toplayacak bir metot. İşte tam sayı parametre çalışan bir toplama metodu yazıyorum. Sonra e, virgüllü sayılarla çalışanını da yazmam lazım. Ondan sonra işte bir virgüllü sayı bir tam sayı ile çalışanını yazmam lazım. Böyle bir sürü farklı farklı metot yazmak zorunda kalmak kalacağım. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar bu metodun parametrelerini belirlerken generik parametre olarak belirliyorum. Yani bunu kullanan kişi kullanacağı zaman işte tam sayı topluyorsa ben tam sayı topluyorum deyip parametrelerini versin. Ya da ben e, virgüllü sayı kullanıyorum deyip e, ondalıklı sayılar olarak parametrelerini kullanabilsin şeklinde planlama yapıyoruz. Günlük hayatta da bununla ilgili aslında temel örnekler var. Mesela böyle torna, torna vidaları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ucunu kullanırken istediğimiz gibi değiştiriyoruz. İstiyorsak yıldız tornamıda yapıyoruz, istiyorsak düz da yapıyoruz, istiyorsak gerçek yıldız tornamıda yapıyoruz. Biz bunu örneğin yıldız taktıktan sonra bunu gidip e, yani yıldız taktıktan sonra düz bir vidayı açmaya çalışamayız. genelliklerin böyle bir şey var. Başlangıçta kullandığınız şey neyse onu belirledikten sonra o türle birlikte kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Ama daha sonra aynı şeyi farklı bir uçla değiştirebiliyoruz. Bu için programlama dilindeki karşılığı arkadaşlar genelik. Yani bir metodu bir kere yazmış oluyorsunuz. Tekrar tekrar aynı şeyi yazmak zorunda kalmamış oluyorsunuz. Tekrar tekrar kullanılabilir bir kullanılabilen bir kod yazabiliyorsunuz. Tiplerden, türlerden değişken türlerinden bağımsız kod yazmış oluyorsunuz. Değişken türünü, değişkeni kullanacak olan, metodu kullanacak olan programcıya bırakmış oluyoruz. Böyle, özellikle genelik listeler... Genellik tipi hiç yazmasanız bile genellik listeleri kullanmışsınızdır. List deyip int listesi, sitlink listesi ya da bir nesne listesi oluşturabiliyorsunuz. Ee, bu da e, metodu kullanan programcıya tipin ne olacağını belirleme şansını veriyoruz. Bir esneklik sağlamış oluyoruz. Ee, Genellikler sayesinde tekrar kullanılabilir kod, daha yönetilebilir bir kod. Ee, yine burada dönüştürme işlemleri... E, tür dönüşüm işlemleri genelikler e, sayesinde daha performanslı hale geliyor arkadaşlar. E, başlangıçta ne olduğu belirlenerek, tür dönüşümü e, şeyinden iş, iş yükünden kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. E, evet, bir de tip dönüşüm hataları önlenmiş e, oluyor burada. Yani biz genel tipi belirlerken bu intle e, buraya int yazacağım dedikten sonra int buraya string yazamıyoruz. Derleyici o hatayı bize veriyor. Int dedin ama string yazıyorsun diye öyle bir e, tür dönüşüm kontrolü de tip güvenliği de sağlanmış oluyor. Burada bir başka genelik makina görüyorsunuz arkadaşlar. Ucuna ne kullanırsanız koyarsanız o şekilde kullanılabiliyor. Geneliklerden daha sonra çıkan bir de dinamik tipler var arkadaşlar. E, dinamik tiplerin genelik tiplerden en büyük farkı arkadaşlar. E, dinamik bir değişkeni e, C#ta dynamic anahtar kelimesiyle kullanılıyor. Diğerlerinde nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani anahtar kelimenin ne olduğunu bilmiyorum. Eee Genelikleri bir kez belirledikten sonra bu tam sayı olacak dedik, dedikten sonra o değişkeni hep tam sayı olarak kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte bu T tam sayıdır dediğimiz zaman T'yi hep tam sayı değerler atamak zorundayız. Virgüllü sayı atarsak değerleyici hata verecektir. Hataya sebep olacaktır bu. Dynamic dediğimiz dinamikliklerde ise arkadaşlar herhangi bir değişkene herhangi bir e, türü herhangi bir zamanda atayabilirsiniz. Ve daha sonra onu değiştirebilirsiniz. Mesela herhangi bir değişkene ben... E, tam sayı değer, değer atadım. Daha sonra onu string yapabiliyorum. Daha sonra onu double yapabiliyorum. Yani double bir değişken atayabiliyorum. Aynı değişkene double bir değer atayabiliyorum. Bir nesnenin e, farklı türleri çalışma zamanında e, taşıyabilmesi özelliği arkadaşlar. Dinamik programımın özelliğidir bu. E, çalışma zamanında bunun e, türünün ne olduğunu belirlenebiliyor. E, kullanılabiliyor arkadaşlar. Dinamik tipleri de yine nesne tabanlı programımı da Kullanılan tiplerde. Alttaki an dinamik uçup mu yani? Herkiler... E, aslında tam olarak değil. <gülüyor> <gülüyor> dinamik tip olması için mesela işte onun tamamen farklı bir kimliğe bürülmesi lazım. Mesela eşek olması lazım, kedi olması lazım gibi düşünebilirsiniz. Dinamik tipler böyle olabiliyor. E, ama genelik tiplerde bunu kullanırken işte bu askerdir dediğimizde o hep asker kalıyor. Onun Onu kullandığımız yerde bu metodun içerisinde askerden başka bir şey atayamıyoruz. Ama bu bir dinamik tip olsaydı başlangıçta asker nesnesi atadım. Sonra işte memur nesnesi daha sonra işte seri katil nesnesi ya da eşek nesnesi atayabilirdim arkadaşlar. Dinamik olsaydı. E, bu arada şarap gibi diller zaten dinamik tipi diller. Evet. evet. Ha zaten yani, öyle bir dil. Evet aynı. ama C öyle bir dil değil. Hı hı. C dinamik bir nesne olsun istiyorsanız da anahtar kelimesiyle tanımlamanız gerekiyor. Bu da e, C 6'da mı ne gelmiş olması lazım ya da 7'de gelmiş olması gereken bir özellik. Arkadaşlar, aslında C# Python'ı takip ediyor diyebilirim bu manada. Yani yönetilebilir kod özellikleri, işte bu dinamik çalışma özellikleri falan Python'da başladı. daha sonra C# -sharp gibi diğer dillerin. Dinamik değil. Ondan mesela örnekti nasıl yok <gülüyor> tamam? Yani evet yok ama mesela farklı nesneler atayabiliyorsun ona. Atıyorum öğrenci nesnesini atayabilirsin. Orada şeyden bağımsız olarak yani neden türediğinden bağımsız olarak herhangi bir şey atayabilirsiniz. Normalde polimorfizm davranışında ne yapıyorduk? Ortak atadan gelen sınıfları aynı nesneye atayabilirsiniz. Ama dinamik tipin içerisinde ortalık adadan gelmese de farklı nesneler atayabiliyorsunuz. Bunlarla çalışırken o yüzden dikkatli olmak lazım. Şurada seni yapmadın adamına sağ üstteki cevasi niye koşturuyoruz orada? Evet. Bu tiplerin çalışma zamanında oluşturulduğunu ne, ne olacağını. Değerleme zamanında değil çalışma zamanında belirlendiğini anlatmak için koydum. Normalde bu diller e, bundan bahsetmemiştim değil mi? Evet bundan bahsetmedik. Bu Java ve C dilleri arkadaşlar e, değerleniyor ve öyle çalışıyorlar. Değerlenirken yazmış olduğumuz kod bir ara dile dönüştürülüyor. Buna yön, işte yönetilebilir kod özelliği deniyor arkadaşlar. Eğer mantıksal ya da daha doğrusu dilin söz dizimine aykırı olmayan Tip dönüşümleri vesaire sıkıntıları olmayan bir kod yazdıysak o tip kod bir adet ile dönüştürülüyor arkadaşlar. Daha sonra da assembly koda dönüştürülüyor. Ve just in time dediğimiz jit derleyicisi tarafından makine koduna dönüştürülüyor. Java'da da böyle yürüyormuş. C Sharp'da da böyle yürüyor. Bu değişkenlerin ne olduğunu biz normalde başlangıçta bu derleme zamanında int tam sayı neyse onları belirliyor, belirliyoruz arkadaşlar. Dinamik değişkenler tipi ise arkadaşlar burada çalıştırıldığı sırada ne olacağı belirleniyor. Çalışma zamanında zoom time dediğimiz yerde belirleniyor. Bu tarafa zoom time, bu tarafa değerleme zamanı adı veriliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi bu bize bir takım şeyler kazandırıyor. Bu tarz planlama yaptığımız zaman, programla yaptığımız zaman tekrar kullanılabilirlik, güvenirlik yani bir bölümü değiştirdiğimde de bir nesneyi değiştirdiğimde diğer nesneler ondan etkilenmiyor. Bir yerde değiştiriyorum. Farklı farklı yerlerle uğraşmıyorum. Tip güvenliği sağlıyor bize. İşte genelikler gibi yapılar derleme aşamasında tip dönüşüm hatalarını bize söyleyebiliyor. Sürdürülebilir genişletilebilir bir kod yazmış oluyoruz. Yani yeni bir özellik eklediğimde örneğin araç sınıfından türetilen bir oyun yazıyorum. 5 tane araç bir planladım. Yeni bir araç ilave edeceksem tek yapmam gereken şey sisteme yeni bir araç meselesi yazmak oluyor. O kütüphaneyi kullandığım diğer yerlere gidip tek tek müdahale etmek zorunda kalmıyorum. E, programcılar daha hızlı adaptasyon sağlayabiliyor arkadaşlar. Örneğin siz programcıya burada e, işte Dependency Imager kullandık. İşte IOC konteyner e, kullandık dediğiniz zaman yani belirli tasarım desenleri var. Bunlardan e, türetilerek oluşturulan. E, o tasarım deseninin ne olduğunu programcı bildiği için hızlıca e, sisteminize, kütüphanemizi adapte e, olabiliyor öyle bir tarafı var. Daha standart kod yazmış oluyorsunuz. E, yani sizi biraz daha işte nesnel olarak bütün dünyada geçerli olan nesne tabanlı kod yazmanızı sağlıyor. E, yönetilebilir bir görev paylaşmayı yapabiliyorsunuz. İşte kütüphaneleri birisine yazdırıp daha sonra o kütüphaneleri kullanan kişi o sınıfın içinde ne olup bittiğiyle ilgilenmeden kendisi ara, kendi o arayüzünde mesela o sınıfları kullanarak servisleri kullanabiliyor. Ee, uzun vadede bu zamandan tasarruf sağlıyor. Kısa vadede daha fazla kod yazıyorsunuz aslında ama e, bakım kolaylığı sağladığı için yenilikleri entegre etmek süresi kısaldığı için hata çıktığında bir yerde onun hangi nesne içerisinde hangi nesne kaynaklanan bir hata olduğunu takip etmek daha kolay olduğu için e, uzun vadede tasarruf sağlıyor arkadaşlar. Hocam, bakın. birinci maddede birkaç yabancı bir şeyler söyledi. Bilemeyen bir dilde bir ifadeler <gülüyor> <çıkardım>. ondan sonra <gülüyor> ya, evet. tasarım desteğini anladım. Orası. Oraya biraz sıkıntı yoksa evet. şey, şimdi açmam. tasarım Desene dediğimiz şey e, şu arkadaşlar. Birbirinden bütün bu aslında e, buradaki e, incelediğimiz kavramları kullanarak bir kütüphane oluşturma. Bu kütüphaneleri oluştururken de belirli kurallara bağlı belirli mimariler e, oluşturulmuş. Yani bunlar e, yazılımcıların işte yıllarca süren e, şey tecrübelerinden sonra belirli e, mimariler oluşturulmuş. Mesela işte bu... Dependensi in numaracı bir tel tel çok güzel değil. Bağımlılıkların Spresi. tersine çevrilmesi diye bir kavram var. Ee, diyor ki adam e, bu, bunu bunun şeyi bu kuralın şeyi şöyle. Nesne tabanlı programı bir kütüphane yazıyorsan diyor. Bir sınıf yazıyorsun diyelim. Bir klas oluşturuyorsun. E, ne diyelim? E, araç klası oluşturuyorsun diyelim. Bu araç klasını temel bir sınıftan Türettin. Tamam, çok güzel. E, bu temel sınıftan türeyen pek çok araçlarım var. Temel bir interfazdan türeyen araçlarım var. Bu aracın içerisinde farklı nesneleri de property olarak koyman gerekiyorsa örneğin aracın bir komutanı olur, değil mi? sürücüsü olur, kullanıcı, kullanıcısı olur yani. Aracın bir kullanıcısı property olarak tanımlanacaksa diyor oraya gidip e, kullanıcı nesnesini, kullanıcı sınıfını property olarak koyma. Kullanıcı sınıfının temel sınıfı neyse o temel sınıfı orada kullanıcı olarak belirleniyor. Ee, bu sayede sen bu aracı kullanan kişi e, örneğin e, nasıl diyelim? Ya burada her şey bir noktadan kontrol etmek amacımız. Evet, her şey bir noktadan kontrol etmek ama bir sınıf oluşturduğunda alt nesneleri kendisini e, değil de türeyen sınıflar olarak e, bildirin diyor. Bu sayede bağımlılıkları tersine çevirmiş oluyoruz. Nasıl kütüphaneyi kullanan kişi e, o sınıfta user'ın ne olacağına İşte bu bir e, Oyun programında farklı kullanıcılar olabilir İşte pilot olabilir e, Şoför olabilir, tank şoför olabilir, helikopter pilotu olabilir Farklı farklı pilotları oradaki metoda göndere, gönderebilsin diyor onu kullanan kişi Buraya gelip de pilot nesnesini properto olarak koyma diyor Pilot nesnesini türetildiği temel nesneyi koy Ki onu kullanan kişi Kullanırken oraya istediği şeyi programcı, kütüphaneyi kullanan programcı istediği şeyi koyabilsin ee, mesela Dependency Inversion kavramı dediğimiz şey e, bu oluyor. Bu tarz tasarım desenleri var. Çok, e, çok kullanılan fabrika tasarım deseni var. İşte böyle mesela e, if, peş peşe ifler yazmak zorunda olduğumuz durumlar oluyor mesela. İşte if, işte öğrencinin türü şuysa bu işi yap. Else if buysa bunu yap. Else if bunu Böyle şeylere çok karşılaşırız mesela. E, bunları böyle ifle iç içe yazmak yerine Bunları ayrı sınıflarda oluşturmayı sağlayan e, yöntemler var. Nesnelerle bunu kadar denir, e, yöntemler var. E, buna da sorumluluk zinciri tasarım deseni deniyor mesela. E, bu tarz e, hepsini böyle iflerle yazma diyor. Hepsini ayrı klas içerisinde tanımla. O ifin içerisinde e, şarta bağlı değilse ilgili nesneyi çağır diyor. Böylece oradaki if, if blokları içerisinde yaptığınız her şey ayrı klaslar içerisinde yönetmiş oluyorsunuz. Bir class değiştirdiğinizde diğeriyle hiç e, diğeriyle ve diğerinden oluyorsunuz, birbirinden bağımsız yönetmiş oluyorsunuz. Bu tarz şeyler var. E, nasıl diyeyim? Mimarisel yani. yöntemler var. Bunlara mesela, tasarım desenleri diyebilirsiniz. Faydası var mı? Para kazanılır mı mı? Yani, <gülüyor> Para kazandırır tabii mesela MVC dediğimiz şey bir tasarım deseni oluyor arkadaşlar. Ee, yine e... ya, iş mülakatlarında sorarlar mesela hangi tasarım desenlerini biliyorsun falan diye bir şey sorabilirler en tasarım desenini sorarlar Dependency Immersion Prensibi'ni sorarlar en çok bunlar temel prensipler oluyor arkadaşlar ee, bunları bilmenizde fayda var aslında tasarım desenleriyle ilgili de bir sunu hazırlasak ne güzel olur var mı gönüllü <gülüyor> yani burada bazı tasarım desenleri prensipler olarak geçiyor arkadaşlar yani eee Sınıf tasarlarken genel kur, genel geçer kural gibi, bunu böyle yap diye. Bununla ilgili de bir sınıf hazır, şey hazırlık, uygulama, uygulama şeyinde bunu hazırlayayım ben. Yani bu özellikleri bir işte C nasıl uyguluyoruz, uygulayabiliriz. Onlar gibi bir örnek uygulama yazalım bir gün. Güzel olur. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Başlangıçta, şimdi bunun sakıcılar da var tabi arkadaşlar. İşte öğrenmesi bir sürü kavram gerektiriyor. Bu kavramlar işte dilde nasıl gerçekleştiriliyor falan bunları öğrenmek gerekiyor. Zaman alabilir. Daha fazla iş gücü gerektirebilir başlangıçta. Daha fazla kod gerektirir tek bir işlemi yapmak. İşte sınıf oluşturacağım, sınıfın metodunu oluşturacağım, proprietisini oluşturacağım falan. Ya böyle bir tane fonksiyonla bunları değişkenle yapıp geçeyim diyebilirsin mesela. Boyutları diğer programlardan daha büyük olur. Yavaş çalışma ihtimali var. Öğrenmesi de zor olabilir diğer şeylere göre. Ama bence öğrenmesi daha zor. Yani evet diyebiliriz. Yavaş çalışması da e, böyle bazı şey, diller, e, bu bu kod e, nasıl diyelim, daha fazla mesela dinamik e, nesneler falan kullanıyorsunuz, bunların arka tarafta dönüştürme işlemleri vesaireler var. Değişkenlerin dönüştürmesi olayları vesaire söz konusu olabilir. O yüzden yavaş çalışma diğer dillere göre, direkt değişkenlerle çalışanlara göre söz konusu e, olabilir. Ne gibi bir şey yapmadıysam nesli tabanla mı başlamak lazım, nesli tabansız mı? Nesne tabanlı başlamak lazım çünkü nesne tabansız zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Yani mesela C, ben C çarp öğrendikten sonra C'ye çok kolay adapte olabilirmiş şey yapımı evet. bekliyor. Orada da fonksiyonlar var, nesne yok, değişkenler ve fonksiyonlar var zaten. Yani İleride... nesne tabansız öğren sonra nesneye diye bir şey yok. Direkt nesne başlayabilirsiniz. başlayabilirsiniz ya da bizim. Java'dan C başlayabilirsiniz arkadaşlar. yüzden bizim okullar hemen yani hemen bütün okullar her şeyi C ile başlatıyor. Yani C de başlanabilir. O da bir yöntem sonuçta. Ya yani burada mesela e, bu dün donanım programlamalarda C dili çok kullanılıyor. C dilinin kütüphaneleri falan var. İşte mikro denetleyici programlayacaksan C kütüphaneleri var. Python kullanılan yerler de var ama orada C daha hızlı ve performanslı çalışabiliyor mesela. O tarz işler için de daha çok hakim olmak gerekebiliyor. C kütüphanelerine hakim olmak gerekebiliyor. Şimdi burada e, bu çeşitli dillerin gelişimleriyle ilgili bir şey koydum arkadaşlar. Mesela C#'taki gelişim yani burada kadar güzel, Şu an 11'i var. E, 11'e kadar olan böyle bir şey göremedim. Hazırlayamadım onu daha doğrusu bunda bir adın aldım. E, i̇şte yönetilebilir kodla başlıyor. Mesela C# 2.0'da genelik 2000'lerin başında genelikler gelmiş. C# 3.0 çıktığında LINQ sorguları dile entegre edilmiş. LINQ ile sorgulama başlamış. 4.0'da dinamik Dil özellikleri, dinamik anahtar kilimcisi, asynikron programlama yani paralel programlama kısımları söz konusu olmaya başlamış. İşte derleyiciler falan filan gibi gidiyor. Bunları bu tarihçelere böyle göz atarsanız en azından şu temel kavramları bilmek aslında nesne tabanlı dilin temel özelliklerine hakim olmayı sağlayabiliyor bir yol haritası gibi. Bunları onun için koydum. Bu da aynı şeyin farklı gösterimi arkadaşlar. Python'un versiyon geçmişi mesela bakın buradaki mesela şu C falan 2000'li yıllardan sonra falan geliyor. Genelik menelik, şu link sorguları falan. Şurada Python'da mesela işte 91'de yayınlanmış. işte Lamp'da ifadeleri falan gelmiş 94'te. Onlar çok daha sonra ifadeleri C çok daha sonra geldiler mesela. Listler listeler 2000 yılında bu otomatik nesnelerin demin temizlenmesi özelliği gelmiş Python'a. Python 3 yayınlanmış. 2020'de de Python'ın ikisine son verilmiş artık arkadaşlar. 3 ile devam edecek artık. En son sürüm 2.7'e yayınlanmış Python'ın geçmişi. Java'da da her bir şeyde arkadaşlar nasıl diyeyim. Yılda yeni kütüphaneler, yeni özellikler, yeni dil özellikleri yazıyor. Şeye, dillere eklenerek gidiyor. Burada bir şey var. Bunu Microsoft'un sitesinden aldım. Burayı hızlıca geçeceğim. Her bir sürümde aslında neler yapılmış, C hangi gelişmeler var. Temel kavramlar olan Microsoft bunu bir sitesinde yayınlıyor. Bunları oradan aldım. 1.0'da C 1.0 ile başlamışlar. İşte klas yapı. C önce Microsoft C++ üretiyordu. Java'dan programcıları transfer ederek C# onlara yazdırdı aslında öyle başladı bu süreç. İşte sınıflar, yapılar, interfeysler, işte özelliklerdele genikler falan gelmiş bir satırla başlamış bu kavramlar. Mesela interface class en temel nesne tabanlı programlama kavramları olduğu için bunlar oradan itibaren zaten vardı dilde. Daha sonra genellikler, işte partial tip tanımlama özellikleri, isimsiz metotlar, işte null değer alabilen tipler eklenmiş. Buradaki karomaların hepsini bu arada ben e, ismini şu an bilmiyorum. E, Simpsisi tipler, sor, e, sorgulamalar, lambda sorguları 3.0'da gelmiş mesela. Aslında şey şeydir mesela, takım çantasındaki araç çantasındaki araçlar mıdır? Uzunlara yani evet. ne kadar hakim olursak o araçlarla o kadar iyi iş yapabiliriz. Evet, evet. extension metot dediği var olan sınıflara, sana verdiği sınıflara ilave metotlar ekleyebilme, işte dinamik metotlar vesaireler var. Ee, şurada e, metotlar mesela tuple veri tipi 7.0'da gelmiş C#'a. Bu neredeyse Python'ın başından beri olan bir veri tipiydi. Python'da olan bir veri tipi C#'a da 7.0'dan sonra gelmiş. Evet, böyle işte yalnız okunabilir özellikler tanımlayabilme vesaire 8.0. Şurada. Şöyle gözüme çarpan kullandığımız şeyler var mı diye bakıyorum. Onunla ilgili Hiç kullandığım bir özellik yok şuan. Netlandık özellikleri koymuşlar on sonunda. Hiçbiri hmm. kullanmamış. Microsoft bunları ön plana çıkarmış. Yani 8.0'ın şeyleri bunlar demiş. Sitesinde. Ee, en sonunda yani 11 indir var. Çok özellikle genişleyeceğimi düşünmez miyim? Evet. Bunları kullanmak için şey yapmak lazım, uygulamada programcı olmak lazım. Hani ben hep böyle ders seviyesinde ileri gitmediğim için bu tarz şeylere ihtiyacım olmuyor. Muhtemelen hiçbir ders müfere hatında da yok durumlar Okul müfere var mıdır? Mesela ne diyordu? orada? Atıyorum Rock String Literary en başta. Böyle bir şey ders müfere var mı? Yok ya, yok, ya. yok. Girmesine Hı. mümkün değil. MIT'de bile yoktur zaten. Zaten bunları takip etmez. Ama sonra temel programcılığı da öğretmek. Bunları uygulamadan da öğrenirsiniz. Yani uygulamadan yani da uygulamada proje yaptıkça Hı. ancak. Projede biz gerçekçi bir proje yapamazsak bu süreçte sahadan gelen talepleri yönelik bazı proje hedeflerinin kendi konusunda de değil de. birinin sürekli geri dönüş yapması gerekiyor ya. Değil mi? E o şekilde olursa çok gelişim sağlar. Gerekirse bedava proje birisine. Evet. oradan bir geri besleme al ki gerçek hayatta ne ihtiyaç bulunuyor yani. Evet evet. Yani gidip buradaki kavramların ne olduğunu böyle en başta işte genelik attribute diyor. Bu genelik attribute ne işe yarıyor falan bunu <gülüyor> problemi görmeden ee, anlamak çok daha zor olabiliyor, o yüzden bir proje üzerinden ilerlemek, bir problemi çözmek, çöz, bunlarla çözmeye çalışmak. Mesela yazıyorsunuz, yazıyorsunuz Başlangıçta problemi çözüyorsunuz. Güzel, sonra bakıyorsunuz ki yazdığınız şey başka problemlere sebep olmuş. Daha yönetebilir bir kod yazmam lazım benim, bunun daha efektif bir çözüm olması lazım biliyorsunuz ve diğer özellikleri ilave gidiyorsunuz. Ama bunlar tabii temel kavramlar. Hani. E şey için bir dil öğrenmek istiyorsanız bu gelişim süreçlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çekil, Pek çok şey var burada. Gördüğünüz gibi Python'a da basacağız. Teşekkürler. Bir tane deste de bunların ben C# ile yazdığım için belki Python'la da yapabiliriz aslında temel seviyede. Bu özelliklerin nasıl <Gülüyor> oluşturulduğunu ve nasıl kullanıldığını birlikte öğrenebiliriz. Bunları yapabiliriz arkadaşlar. Bunları Python'da yapmak çok şey ya. Yani Python'da yaparsak, Python'da her şey polimorfik davranıyor. <gülüyor> yani daha kolay olabilir. Python'da da yapabiliriz. C#'la bunları gösterip gösterebilirim ama tasarım desenlerinin bir kaçını. Bunlar ne işimize yarıyor, aslında nasıl kullanıyoruzla ilgili bir örnek. Yani orada da bunların programlama ortamında nasıl kullanıldığını bakabiliriz. Hangi soru arkadaşlar? Yok kadar da sol sol aldınız alıp geçin. Nasıl ders aldınız mı siz böyle sene sene bir soru cevap ediyor. Orada tam kod basmıyor. Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit mi? Çiğit Tamam dışarı dur proje. Onu bir. Kaydı durdurur muyum canım? Durdur. Evet.